Çocuklarda kaygı bozukluğu nedir? Hangi durumlarda görülür? Bu durumu yaşayan ebeveynler kime başvurmalıdırlar? Çocuklar annelerinin ayrıldıkları zaman çok büyük endişe duyarlar. 0-6 yaş dönemi çocuğun anne ile olan bağının en kuvvetli olduğu dönemdir. Bu dönemden sonra sosyal ortamlara girip annenin yokluğunu ararlar. Bu durumda büyük endişe duyarlar. Böyle durumlarda bir uzmana başvurarak destek almanızı öneririz. Peki bu uzmanlar kimler olabilir? 7-24 danışmanlıkta çalışan pedagoglarımız, psikiyatrilerimiz ve psikologlarımızdan büyük destek alabiliriz. Teşekkür ederiz.